Dördünür Türkiye'nin tarafsız ana haber ülkelerine karşınızdayız. Beniniz, ben Deniz Öber tarzımızda ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda gününleşken gelişmeleri isterseniz paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıcak olursak sosyal cep tarih haber, e, e, Twitch tarih haber TV, sosyal cep tarih haber, Pinterest Tarık haber, ok haber, TikTok Tarık Haber, Tiktok Tarık Haber, Tv, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, e, Twitter Tarık Haber 3, Reddit Grand Live 73.8, YouTube Tarık Haber TV ve Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayınlayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak değerli dostlar, onun öncesinde... E, ve değerli tabemizle geçiyoruz efendim Bölüm sevkiyata hazır denildi. Birlik yaşandı. Türk mühendisleri geliştirdi değerli izleyenler. Türk mühendisleri geliştirdi. ilk yerli askeri motor teslimatı başlıyor. Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak geliştirilen ve tü silahlı kuvvetleri envanterine girecek ilk seri üretim yerli milli motor olan TTS'ya sevkiyata hazır hale getirildi. BMC Power tarafından üretilen 400 beygir gücündeki ilk yerli askeri motorlar. Buran 404x4 araçlara kullanmak üzere yarın teslim edilecek. İşte haberin detayları. Türk mühendisleri geliştirdi. İlk yerli askeri motor teslimatı başlıyor. Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterine girecek ilk seri üretim yerli ve milli motor olan PTZA sevkiyata hazır hale getirildi. BMC Power tarafından üretilen 400 beygir gücündeki ilk yerli askeri motorlar, Vuran 4x4 araçlarda kullanılmak üzere yarın teslim edilecek. İşte haberin detayları. Türkiye'nin 400 beygir gücündeki ilk yerli askeri motorları, taktik ve kerletli zırhlı araç, PTZA motoru, buran 4x4 araçlarda kullanılmak üzere yarın teslim edilecek. BMC Power tarafından düzenlenen etkinlikte, şirketin gündemindeki projelere ilişkin bilgiler verildi ve arifiye tesislerine yönelik teknik gezi gerçekleştirildi. Gezi sırasında verilen bilgilere göre, şirketin arifiye tesislerinde yılda 1000 motor üretme kapasitesi bulunuyor. Ankara'da kurulacak yeni üretim tesisiyle bu sayı iki katına çıkacak. Motorlar %75 bin üzerinde yerlilikte üretiliyor. İlk yerli askeri motor teslim töreninde 20 motorun teslimatı gerçekleştirilecek. BMC İcra Kurulu üyesi ve üst yöneticisi Murat Yalçıktaş basın mensuplarına yaptığı açıklamada BMC fabrikası tarafından tasarlanıp üretilen ilk askeri motorun yarın törenle BMC otomotive teslim edileceğini ve törende motora bir isim vereceklerini bildirdi. Yakın zamanda BMC Otomotiv tarafından üretilen yerli motorlu Buran 4x4 araçların teslimatı için tören düzenleyeceklerini ifade eden Yalçıntaş, bunu yaklaşık 2 aylık bir süre içerisinde düzenlenecek bir başka etkinlikte de Altay tankı ve bu tank için geliştirilen batı motoru ile ilgili açıklamalarda bulunacaklarını belirtti. BMC Poları kara ve deniz platformları için ağır askeri güç gruplarını tasarlayan ve üreten firma olarak konumlandırdıklarını anlatan Yalçıntaş, tasarım faaliyetlerini İstanbul'da gerçekleştirdiklerini, Arifiye'de ise Türkiye'nin en, Avrupa'nın sayılı modern ve büyük motor test merkezini oluşturduklarını ifade etti. Prototip ve ön seri üretimlerin montaj atölyelerinin de Arifiye'de yer aldığını dile getiren Yalçıntaş, bu güç gruplarının işleme ve üretim merkezini de Ankara'da kurmak için çalışmaya başladıklarını kaydetti. BMC olarak zaman zaman haksız eleştirilere maruz kaldıklarını ve bunlara yanıt vermediklerini vurgulayan arkadaş "Biz bir Türk şirketiyiz. Türkiye için çalışıyoruz. Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet ediyoruz." Bu çok net, çok açıktır ve tartışma kabul etmez." dedi. Altay tankı için çalışmaya devam ettiklerini, Fırtına Obüsü'nün 2025'ten sonra yerli güç grubuyla görev yapacağını aktaran Yalçıntaş, 8x8 kamyona entegre 155 mm Obüsü de 2023'te test için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edeceklerini söyledi. BMC'nin sahip olduğu kabiliyetlere dikkati çeken Yalçıntaş, BMC olarak herhangi bir montaj fabrikası değiliz. BMC Power olarak da üretimini tasarımı burada yaptığımız, mümkün olduğunca yerleştirdiğimiz motorları üreten bir firmayız, diye konuştu. En çok satan araç kirli 68 8 ve ve Altay tankına ilgi yüksek. BMC'nin ihracat anlamında en çok sattığı ürünün kirpı araçları olduğunu ifade ederek, Türkiye'de muadili yok, neredeyse dünya üzerinde fiyat kalite olarak bakıldığında gerçek anlamda muadili yok. Son 1,5 yılda ihracat çok önem verdik, bunun karşılığını da alıyoruz. Yurt dışındaki temaslarında net şekilde araçlarımıza olan ben gözlemledim. Geliştirdiğimiz birkaç araç daha yurt dışına teste gitti. Bunlardan biri 668 çarpı x 8 yurt dışında test edildi. Çok büyük beyni topladı. Ciddi bir ihracat potansiyeli var görünüyor. Önümüzdeki dönemde ciddi talep göreceğiz. Altay tankına da çok büyük ilgi ve talep var. Sakarya'daki fırıncılarla yarışırız gibi görünüyor. Peynir ekmek gibi gidecek gibi değerlendirmesinde bulundu. Ankara'da yeni bir üretim üssü kurulacak. BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kavalda şirketin, güç ve aktarma sistemlerinde Türkiye'nin dışa bağımlılığını asgari seviyeye düşürmek amacıyla kurulduğunu söyledi. Üretimi Ankara Uzay ve Havacılık İktisat Organize Sanayi Bölgesi'nde kuracakları üretim üstünde gerçekleştireceklerini ifade eden Kaval, Ankara'daki üretim üssünün inşaatının yakında başlamasını bekliyoruz. 70 bin metrekarelik alan BMC Power için ayrılmış durumda. Üretim ve ofis alanları olacak yıl sonu veya önümüzdeki yıl başında tamamlanmasını bekliyoruz, dedi. Kaval, ayrıca 2800 çekirdekli bir süper bilgisayar altyapısına sahip olduklarını, güçlü bir mühendislik ve teknolojik altyapıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Üniversitelerde çalıştıklarını, 200 ürün aşkın yerli alt yüklenicileri olduğunu anlatan Kaval, motor ve transmisyon güç grubu için 5000'in üzerinde parçanın tasarımı, analizi ve testiyle uğraştıklarını belirtti. Kirpi 2.7'e güç verecek. Test merkezinde 4 motor ve 4 transmisyonu test edebilecek bir altyapı bulunduğunu dile getiren Kaval, TTZA motoru dışında Azra, 1000 ve 1500 beygirlik kutku ve batı motorlarımız var. Bunların hepsinin prototipleri var ve test merkezinde koşuyor, dedi. Motorlar için yoğun bir test süreci yürüttüklerine dikkati çeken Kaval, TTZA motoru için bugüne kadar 143 bin kilometre yol yapıldığını bildirdi. Kaval, bu yıl sonunda kirli, iki araçlarında da TTZA motorlarının ilk uygulamasını gerçekleştirecekleri bilgisini verdi. Mustafa Kaval, deniz platformlarına yönelik de çözümler için çalışmalara başladıklarını bile getirerek şu değerlendirmelerde bulundu. Horvet ve Firkateyn gibi büyük gemiler, yardımcı güç üniteleri, küçük botların ana tahrik makinesi için çözümler üretebileceğimizi değerlendiriyoruz. Motorların bir takım revizyonlarla kara tipi jeneratörlerde kullanımı söz konusu. Jeneratör üreticilerinin neredeyse tamamı motorlarını yurt dışından temin ediyor. Onlar için de farklı sınıflarda motorlar üretmeyi planlıyoruz. İbrit motor ve güç gruplarına yönelik paydaşlarla ve öz kaynaklı çalışmalarımız var. Alternatif yakıtlar ve yakıt hücreleri gibi konularda gündemimizde bulunan alanlar. Kaval, Malin Silahlı insansız Deniz Aracında kullanılmak üzere yıl sonunda bir motor ortaya çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. TTZA ve Azra Motor projelerinde dünyada yaygın olarak kullanılan bir transmisyon kullandıklarını anlatan Kaval, yol haritalarında 600 beygirden başlayarak o motorlarla eşleşecek transmisyon üretmek bulunduğunu bildirdi. Kaval, güç grubu konusunda ülkemizin yurtdışı bağımlılığını ortadan kaldırıp bize verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz, diye konuştu. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber ürterimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saatte şu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Öncelikle heyecan dorukta Galatasaray kendi evine Ümraniye ağırlıyor ve Galatasaray şu an şokta çünkü durup 1-0 lehine. Ve golü 11. dakikada Umut Nay kaydetti Galatasaray'da değerli izleyenler. Umut Nay kaydetti Ümraniye sporda. Bu maçı canlı anlatımlarla sosyal medya kanallarımızdan canlı olarak takip edebilirsiniz. Milyonların bekleri düzenlemeye tepkilerde geldi. EYT mağdurları gitti. EPT mağdurları geldi. Parayı biz vereceğiz denildi değerli izleyenler. Parayı biz vereceğiz deyip EYT düzenlemesine tepki gösterdi. EYT mağdurları gitti. EBT mağdurları geldi dedi. Emekli yaşa takılanlar konusu Türkiye gündeminden düşmüyor. Aylardır meyakta bekleyen düzenlemenin detayları ortaya çıktı. Ancak şimdiki gündem prim günü sayısı oldu. CHP Parti Sördüsü Faik Öztürak meclise gönderilecek olan EYT düzenlemesi tepki göstererek emekle yaşa takılan mağdurlar gitti. Prim gün sayısı mağdurlar geldi sözünü, sözünüzü yerine getirin. EYT'yi bitiriyoruz deyip EYT mağduru yaratmayın, insanları emeklilikte prime takmayın de. Parayı biz vereceğiz deyip EYT düzenlemesine tepki gösterdi. EYT mağdurları gitti, EPT mağdurları geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT konusu Türkiye gündeminden düşmüyor. Aylardır merakla beklenen düzenlemenin detayları ortaya çıktı. Ancak şimdiki gündem prim gün sayısı oldu. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak meclise gönderilecek olan EYT düzenlemesine tepki göstererek, emeklilikte yaşa takılan mağdurlar gitti, prim gün sayısı mağdurları geldi. Sözünüzü yerine getirin. EYT'yi bitiriyoruz değil, EYT mağduru yaratmayın. İnsanları emeklilikte prime takmayın dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik göster emeklilikte yaşa takılanlarla EYT ilgili düzenlemeye ilişkin 2 milyondan fazla EYT'li marta emeklilik beklerken ancak yarısının bu düzenlemeden yararlanabileceği anlaşılıyor. Emeklilikte yaşa takılan mağdurlar gitti, birin gün sayısı mağdurları geldi. Sözünüzü yerine getirin. EYT'yi bitiriyoruz, değil, EBT mağduru yaratmayın. İnsanları emeklilikte prime takmayın, dedi. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerle ilgili de konuşan Öztrak, Audrey Meydan. Partiniz Meclisi, milletvekili genel seçimini ve Cumhurbaşkanlığı seçimini 6 Nisan'dan önceki son pazar olan 2 Nisan 2023 günü yapmak için teklif getirsin. Biz de destekleyelim, ifadelerini kullandı. EBT mağduru yaratmayın. CHP Merkez Yönetim Kurulu, MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplandı. Parti sözcüsü Faik Öztürk, toplantı sırasında basın açıklaması yaptı. Öztürk, EYT'de vatandaşların prim şartı ile mağdur edilmemesi gerektiğini belirterek, seçim kaybedeceğini bilsem de yapmam diye büyük laflar edip sonra seçimi kaybedeceğini anlayınca tükürdüklerini yalamak zorunda kalanlar, EYT düzenlemesini yaptık yapacağız diyerek mağdurları aylarca beklettiler. Sonunda meclise bir düzenleme sundular. Ama o da evlere şendik. İki milyondan fazla EYT'li markta emeklilik beklerken ancak yarısının bu düzenlemeden yararlanabileceği anlaşılıyor. Emeklilikte yaşa takılan mağdurlar gitti. Birin gün sayısı mağdurları geldi. Sözünüzü yerine getirin. EYT'yi bitiriyoruz deyip EPT mağduru yaratmayın. İnsanları emeklilikte prime takmayın. Bu vatandaşlarımızın haklarını tam verin. Nasıl olsa ödemeleri siz yapmayacaksınız. Parayı biz vereceğiz dedi. Seçimleri 2 Nisan'da yapmak için teklif getirin. Bırsak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de referandum öncesi Cumhurbaşkanının meclisi fesih yetkisi yok dediğini hatırlatarak şimdi aynı Erdoğan 14 Mayıs'ta seçim için yetkisini kullanacağını söylüyor. Adına fesih demeden tek kişinin kararıyla koskoca meclisi seçime götüreceğini söylüyor. 2017'de tarihin en düşük oy oranıyla kabul edilen mevcut anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanı'nın ancak iki dönem seçilebileceği hükmünü değiştirmediler. O dönemde Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan'ın bu hükme tabi olmayacağını, yapılan değişikliğin, mevcut dönemi kapsamayacağını, bir dönem sonra uygulanmaya başlayacağını millete söyleyen bir geçici madde koymamışlar. Peki sarayın anayasa uleması ne yapmış? Anayasanın 116. maddesine Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir diye açıkça yazmış. Yani kendi ifadeleriyle kronometreyi sıfırlamanın tek yolu var. Da seçimin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yenilenmesi. O halde izlenecek yol bellidir. Hodri Meydan Partiniz meclise, milletvekili genel seçimini ve cumhurbaşkanlığı seçimini 6 Nisan'dan önceki son pazar olan 2 Nisan 2023 günü yapmak için teklif getirsin. Biz de destekleyelim diye konuştu. Biz milletin iradesine selam veririz. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasında açıkladıkları metinle güya herkese selam veriyorlar. Kayımı kaldıracağız ve belediyelere özellik vereceğiz diyerek masa altı ortakları HDP'ye selam veriyorlar. Olağanüstü hal kararnamelerini iptal edeceğiz diyerek kamudan uzaklaştırılan kapı arkası ortakları PKK'lılara ve FETÖ'cülere selam veriyorlar. Sözleriyle ilgili şöyle dedi. Biz milletimiz dışında kimseye selam vermeyiz. Askerimizin başına çuval geçirildiğinde nota verin diyenlere ne notası müzik notasını diyenlerin teröristler karşısında Süleyman Şah türbesini sıklayıp batan toprağından kaçıranların, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın aptal olmak diye yazdığı mektubu yüzüne çarpamayanların bize kime selam vereceğimizi söylemek haddi değildir. Biz milletin iradesine selam veririz. Siz dördünüz ne zaman bir araya geldiğinizde milletin başına açtığınız dertlere deva olacak bir çözüm planı hazırladınız. Nerede sizin çözüm planınız? Bizimle laf yetiştirmeyi bırakın. Hedef, politika, program, proje yarıştırın. 10 parmağınızda 10 karar bize sürmeye kalkıyorsunuz. Milletin parasını pul ettiniz, gelirini düşürdünüz. Hayat pahalılığına ezdediniz. Verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız. Esas milletin kazanımlarını yağmalayan sizlersiniz. Bu beceriksiz, liyakatsiz kadrolara milletimiz yerli ve milli cevap mutlaka verecek. Kendi halini görmeyip gülene sandıklar, güle güle diyecektir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geç, geçiyoruz. Son dakika haberine göre FBI ekiplerinden ABD Başkanı Biden'ın evinde arama yapıldı. Son dakika haberine göre günlerde ofisinde gizli belge bulunan ABD Başkanı Joe Biden'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Biden'ın avukatları FBI'nin Biden'dan daha önce gizli belge çıkan Arabördeki konutunda arama yaptığınız İşte son dakika haberinin detayıdır Son dakika FBI ekiplerinden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'in evinde arama. Son dakika haberine göre geçtiğimiz günlerde ofisinde gizli belgeler bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bide'nin avukatları, FBI'nin Bide'nin daha önce gizli belge çıkan Delaware'deki konutunda arama yaptığını bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi, Federal Soruşturma Bürosu, FBI, gizli belge soruşturması kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Bide'nin Delaware eyaletindeki bir konutunda arama yapıyor. Bide'nin avukatı Bob Bauer, yazılı açıklamasında, bugün Adalet Bakanlığı'nın Bide'nin Delaware eyaletine bağlı Rehobopyaş'taki yazlık evinde daha önceden planlanmış bir arama yaptığını bildirdi. Adalet Bakanlığı'nın standart prosedürleri uyarınca, sürecin güvenlik ve bütünlüğü adına söz konusu aramanın kamuya önceden haber vermeksizin yapıldığını aktaran Bauer, arama kapsamında Adalet Bakanlığı ile tam teşekküllü işbirliği yaptıklarını kaydetti. Bide'nin ofis ve evinden çıkan gizli belgeler Bide'nin danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada Bide'nin Ben Biden merkezindeki kişisel ofisinde 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan bazı, gizli bilgiler içeren az sayıda belge min bulunduğunu söylemişti. Belgelerin kilitli bir dolapta bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Bide'nin kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı. 22 Ocak'ta ise başkanın Delaware'deki konutunun garajında yeni bir dizi, gizli belge daha bulunduğu ortaya çıkmıştı. Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda şaşırdığını söyleyerek belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti. Adalet Bakanlığı söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı. Bidan'dan önce, FBI yapanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Markajda Go yaptıkları aramada, gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış, Biden, biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir, diyerek Trump'ı eleştirmişti. Bir süredir Biden'in ofis ve evinde gizli belgelerin ortaya çıkmasıyla, şimdi de Cumhuriyetçiler Biden'e yönelik eleştiriler de bulunuyor. Anadolu Ajansı Ana haber btenimiz devam ediyor dosta yaklaşık bir saattir bu ekranlardayiz diğer haberimize geçiyoruz karğ kritiknik günleri izleyenler üst saatte yarı saattir İstanbul'da okullar tatil olur bir saatte yağırsa kar için kritik günleri sıraladı. 20 santimetre bulacak İstanbul'da okullar tatil olur mu? Son dakika 2-6 Şubat hava durumu tahmini detaylar kanalımız e, ana haberimizde. Türkiye pek çok noktası olduğu ve İstanbul'da da bekleyen kar yağışı gerçekleşti. Kar yağışının ne kadar süreceği da ya da daha şiddetli bir kar yağışının ol olmayacağı merak ediliyor. Hüseyin Öster özellikle İstanbul için kar yağışının olacağı kritik günleri açıkladı. 20 santimetre bulacak. Bir örtüye vurgu yapan Öztel, bu kar yağışın ne kadar sürede gerçekleştiğinin önemli olduğunu söyledi ve 3 saatte yağsa o zaman işler değişir dedi. İşte son dakika haberinin detayları. 3 saatte yağışa. Kar için kritik günleri sıraladı, 20. emeği bulacak İstanbul'da okullar tatil olur mu? Son dakika 2, 6 Şubat hava durumu tahmini. Türkiye'nin pek çok noktasında olduğu gibi İstanbul'da da beklenen kar yağışı gerçekleşti. Kar yağışının ne kadar süreceği ya da daha şiddetli bir kar yağışının olup olmayacağı merak ediliyor. Hüseyin Öztel, özellikle İstanbul için kar yağışının olacağı kritik günleri açıkladı. 20CM'yi bulacak bir örtüye vurgu yapan Öztel, bu kar yağışının ne kadar sürede gerçekleşeceğinin önemli olduğunu söyledi ve 3 saatte yağarsa o zaman işler değişir, dedi. İşte son dakika hava durumu tahminleri. Beklenen kar haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerine de kar düştü. Bunun devamının olup olmayacağı da İstanbullular tarafından merak ediliyor. Ayrıca ciddi bir kar yağışı beklentisi halinde İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki meteoroloji uzmanlarının son kar tahminleri neler? İstanbul'da kar yağışı artacak mı? İstanbul'da okullar tatil olur mu? İşte son dakika hava durumu haberinin tüm detayları. Yarın yayla yollarının yarısı kapanır. Habertürk canlı yayınında Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Östel önemli açıklamalar yaptı ve dikkat çeken tahminleri paylaştı. Östel, İstanbul dahil her yerde kar görüyoruz. Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur var. Adana, Kilis, Gaziantep, Osmaniye. Yükseklere geçtikçe bu kar olacak. Kıyılarda sadece yağmur. Orta ve Doğu Karadeniz'de de kuvvetli yağışlar var ve bu yükseklere kar olarak gidiyor. Yarın yayla yollarının yarısı kapanır. 20 cm'yi bulacak işte kar için kritik günler. Özel, bu gece ve yarın Anadolu'ya kar yağışları ekleniyor. İstanbul'un dün gece en soğuk ilçesi Silivri oldu. Şişli, Mastak, Maltepe gibi yüksekçe yerlerde bir 15 derece bile olsa kar yere ulaşıyor. Biraz daha soğuk olsaydı hava, o zaman göz gözü kardan görmez şeklinde konuştu. Özel konuşmasının devamında ise, yakında İstanbul'da şu söylediğime yakın bir tahmin var. Perşembe bir ısınacağız. Cuma günü hava yine halk arasında kar topluyor dediğimiz, sakin, fazla esmeyen ama soğuğu hissettiren hava haline dönüşecek. Cumartesi ve pazar günü tahminlere göre Bursa, İstanbul. Önümüzdeki 5 gün tahminler böyle giderse bunları yaşayacağız. Ve <gülüyor> burada Bursa'nın kıyıların bile 20 simeye yakın kar birikecek. İstanbul'daysa o Oğan Navutköy yeni havalimanına çıkan yol çevresinde toplamda bu örtü 20 cm'yi bulacak. Ifadelerini kullandı. Sahte yarsa. C'ye... Şey bir özel önemli bir noktaya da dikkat çekti ve kritik bir değerli bilgi var. Bu 20-30 similik kar kalınlığı tahmini kaç saatte oluşacak? Bu üç güne yayılmış bir şekilde yavaş yavaş yağsa farklı etki yapar. 3 saatte yağsa o zaman işler değişiyor. O yüzden kritik bir durum dedi. İstanbul'da pazar günü kar yağacak, buzlanmaya dikkat. İşte son dakika İstanbul hava durumu tahmini. Öztel yaptığı değerlendirmede şu anki hava tahminleri şöyle gösteriyor. İstanbul'da pazar günü kar yağacak. Pazartesi de yağacak. Ama pazartesi ve salının toplamı ancak 20 cm'yi bulabilir. Yine çoğu ilçede sıcaklık sıfırın altında kalacağı için İstanbul'da buzlanma yüzünden dert yaşanabilir. Şeklinde konuştu. İstanbul'da okullar tatil olur mu? İstanbul'da kar tatili olur mu sorusuyla ilgili olarak Öztel, pazar günü ve pazartesi gününün ilk yarısı, yağışın en çok kısmını alırsınız diyor. Pazar günü, pazar gecesi ve pazartesi gününün ilk 10-12 saati. Dolayısıyla okullar konusu İstanbul'da cuma ve cumartesi günü gelişecek tahminlere göre değerlendirilmeli bence. Doğu Anadolu'da bir harika var. çok lafı yaratılması. Ama en kuvvetlisinin pazartesi ilk yarıda kalması gibi durumlar, var. De değişebilir. Ifadelerini kullandı. 2 Şubat hava durumu tahmini. 3 Şubat hava durumu tahmini. 4 Şubat hava durumu tahmini. 5 Şubat hava durumu tahmini. 6 Şubat bu tahmini. İlk için tıklayınız.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 Kaltasaray durumu e, berabere getirdi. Hatta e, maç yine Ümraniyespor yine bastırmış. Kaltasaray'da 32. dakikada Abdülkerim Bartakçı golü kaydetmişti ve Ümraniyespor Spor tekrar öyle geçti. Ortada golü 39. dakikada Oğuz Gürbulak kaydetti değerli izleyenler. Bu maçı dediğimiz gibi canlı anlatımlara sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Kan olay yaşandı. Tarihsiz kadının cansız çek çekyatının içinde bulundu. Halıya sarıp yakmışlar değerli sizler. Bu insanlık dışı olay ataşı. Bu işlemlik tehlikeli Semul Ataşehir'de 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairelerde çıkan yangını söndürmeye gelen itfaiyecileri korkunç bir manzara ile karşılaştı. Ekipler evdeki çek yatın içinde çarşafa sarılı halde yanmış kadın ceseti buldu. Yabancı uyduklu kadının cesedinde kesikler olduğu tespit edilirken bir, bir de balta bulundu. Polis olayla ilgili üç kişi gözaltına aldı. Olayı anlatan bir görgü tanığı iki gün önce öldürmüşler. ceset şişince halıya sarıp yakmışlardı. Ataşehir'de korkunç olay. Yangına giden itfaiye ekipleri evdeki çeketin için kadın cesedi buldu. İstanbul Ataşehir'de dört katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangını söndürmeye gelen itfaiye ekipleri korkunç bir manzarayla karşılaştı. Ekipler evdeki çekyatın içinde çarşafa sarılı halde yanmış kadın cesedi buldu. Yabancı uyruklu kadının cesedinde kesikler olduğu tespit edilirken bir de balta bulundu. Polis olayla ilgili üç kişiyi gözaltına aldı. Olayı anlatan bir görgü tanı iki gün önce öldürmüşler. Ceset şişince halıya sarıp yakmışlar, dedi. Ataşehir'deki saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Elmas sokakta bulunan dört katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre çıkan yandığını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri evdeki çekyatın içinde çarşafa sarılışı ...şekilde yanmış kimliğine yerlenen yabancı kadın cesedi ile karşılaştı. Evde yaşayan iki kişi gözaltında. Ekipler cesedin yanında bir baltı olduğunu da fark etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda kadının vücudunda kesiklerin bulunduğunu ve olaydan hemen önce evden ayrılan yabancı uyruklu bir kişi olduğunu belirledi. <gülüyor> Ev kiracı olan yabancı uyruklu Bekir ile Feyyih ile evin sahibi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cezai farklı kurum gelecek. <gülüyor> DHA. <gülüyor> i̇ki gün önce öldürmüşler. İnançtan <gülüyor> hayat kadarıyla iki gün önce öldürmüşler, şişmiş. Şişince halıya sarıp yatmışlar. Yabancı ulukluymuş, dedi. Hata. ana sayfaya dönmek için tıklayınız tam ekran okuyucu hakkındaki geri bildirimizi de. içerik bu web sayfasında düzgün olarak görüntülendi mi? Evet. ve maç sırasında olanlar olduğu telefonlara gelen bildirim ortalığı fena halde karıştırdı değerli izleyenler Galatasaray İmran Espor maçı oynanırken taraftarlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı. Son dakika haberine göre lider Galatasaray 22. hafta mücadelesinde sahasında İmran karşı karşıya geldi. Karşı çalışmaya hızlı başlayan taraf sarı kırmızılar darolurken yani 11. dakikada Umut Nahir'in golüne engel olamaz. Golün 5 dakika sonrasında bir net fırsat yakalayan koluk ekipte 10-10'un uçtuğunda Mustafa Gül'e izin vermezsen Galatasaray resmi hesabından telefonlara gelen bildirim herkesi kızdırdı. İşte detaylar. Galatasaray Ümraniye Spor maçı oynanırken taraftarlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı. 1 Şubat 2023-2041 son güncelleme. 1 Şubat 2023-2041. Son dakika. Lider Galatasaray 22. hafta mücadelesinde sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf sarı-kırmızılılar olurken 11. dakikada Umut Mayır'ın golüne engel olamadı. Golün 5 dakika sonrasında da net bir fırsat yakalayan konuk ekipte Abunoğlu'nun şutunda Muslera gole izin vermezken Galatasaray resmi hesabından telefonlara gelen bildirim herkesi kızdırdı. İşte detaylar. Takip et. Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleye oldukça baskılı başlarken daha ilk dakikalarda Ümraniyespor kalesinde ciddi tehlikeler yaratmayı başardı. Galatasaray'a büyük şok. Diğer oyuncular rağmen sarı kırmızılı ekip mücadelenin 11. dakikasında Ümraniyespor'un tecrübeli forveti Umut Nayır'ın golünü engel olamazken takibi karşısında 1-0 geriye düştü ve büyük bir şok yaşadı. Karşı karşıya kaldı. Bu sonra Sürden Saray karşılaşmanın 16. dakikasında Ünvaniye kontra atağında Avono bir anda ceza sahası içerisinde Mustara ile karşı karşıya kaldı. Mustara izin vermedi. Avononun vuruşunda sarı kırmızılı taraftarlar nefesini tutarken ki hamlede net bir golü kurtarmayı başardı. Telefonlara gol bildirimi geldi. Tam bu esnada Galatasaray resmi uygulamasından kullara bir gol bildirimi geldi. Gönderilen bildirimde Ümraniye Spor'un 2 sıfır öne geçtiği görülürken taraftarlar bu duruma çok sinirlendi. Bunlar ilgini çekebilir. Green Card çekilişine şimdi başvurun Global USA. E. Farklı daha İslam'ın asansörü. Dubai'de satılık villalar sizi şaşırtabilir ama reklamları. Evet dostlar yaklaşık bir saat 30 km aralıyız ve diğer haberimize geçiyor. Maçta ilk gol geldi. inanmaz oldu değerli izleyenler. Diğer bir süperlikte maçta Trabzonspor kendi evinde. Fırat Portalan konuk ediyor. Maçta ilk yarı bitmek üzere ee, ve Trabzonspor 1-0 önünde götürüyor maçı. Ve Trabzonspor'da kore 34. dakikada Trizek Kue, Kue kaydetti. Bu maçı canlı anlatımlara sosyal medya kanalımız sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. O kanal işte öyle bir şey yaptı ki bu da yetmedi. Değerli izleyenler yani 4 oyun cübiyeden değişirdi ama bu da yetmedi. Son dakika Habibine süper ligin 22 haftasında Hatay Spor Gaziantep Futbol Kulübü'nün konu oldu. Volkan Demirel'in ekibi Hatay Spor karşılaşmanın 27. dakikasını öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele eden 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Hatay Spor Gaziantep PKK'ya 4-1 mağlup oldu. Volkan Demirel 60. dakikada 4 oyuncu birden değiştirdi ama bu da yetmedi. 1 Şubat 2024 son güncelleme 1 Şubat 2023 19:04 Son 2. Volkan Demireli'nin ekibi Hatay Spor Karşılaşmanın 27. dakikasında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 4-1 mağlubiyetle ayrıldı. İşte detaylar. Takip et. Süper Lig'de heyecan 22. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. 20 人間だてでレガシコンピューター<音声><音声><音声><音声> İstanbul'un endekse bağlı devre kesici sisteminin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda KAP yayınlandı. Açıklamada, saat 17.14.58 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, vadeli işlem ve opsiyon piyasasındaki VIOP, ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve borçlanma araçları piyasasındaki BAP, ay senedir bu pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi. İşlemler pay piyasasında saat 18.01'de kapanış seansı ile biop ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18.08'de yeniden başlatılacağının aktarıldığı açıklamada, VAP pay repo pazarında işlemlerin bugün yeniden başlatılmayacağı vurgulandı. Açıklamada, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağı kaydedildi. Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi, anlık olarak endekste %5 ve %7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor. Anadolu Ajansı Tam ekran okuyucu hakkındaki geri bildiriminizi duymak isteriz. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda diğer haberimize geçiyoruz. Kaltasar'ı resmen açıkladı bir imza daha attılar değerli izleyen yani son dakika haberine göre Kaltasar'la bir imza daha geldi. Metehan Baltacı'nın sözleşmesi uzatıldı. Son dakika haberine göre süperlikte şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Kaltasar'ı da transfer çalışmaları hız kesmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte bazı isimler yola ayrılırken bazı isimler kabloya katılmıştı. Yönetimden yeni bir imza hamlesi daha geldi işte detaylar. Galatasaray'dan imza aldı. Mete sözleşmesi uzatıldı. 1 Şubat 2023-18-12 son güncelleme. 1 Şubat 2023-18-12 Son dakika. Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekipte bazı isimlerle yollar ayrılırken bazı isimler kadroya katılmıştı. Yönetimden yeni bir imza hamlesi daha geldi. detaylar. Metehan Baltacı. Türkiye. Ya 21 pozisyon defans. Galatasaray. Tüm istatistikler için tıklayın. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Seferovic ve Van Aanholt ile yollar ayrılırken Kan Ayhan kadroya dahil edilmişti. Sarı Kırmızılılar iç transferde de hareketli günler geçirirken bir imza daha geldi. Sözleşmesi uzatıldı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada akademiden yetişen Metehan Baltacı'nın sözleşmesinin uzatıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada genç oyuncunun sözleşmesinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı. İşte Galatasaray'ın açıklaması. Efendimize futbolcumuz Metehan Baltacı'nın profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Genç futbolcu imzasının ardından başkanımıza, yönetime ve başta Okan Hoca'ya teşekkür ederim. Bize değer veriyorlar. Biz de bunu karşılamak istiyoruz. Çok mutluyum bu imzayı attığım için. Herkese tekrar hayırlı olsun dedi. Galatasaray'ın Özbek ise Galatasaray'ın geleceği Metehanlarla kuruluyor. Hem Galatasaray için hem de Metehan için hayırlı olmasını biliyorum. Onun kariyerinde her zaman Galatasaray her zaman bir marka olarak bulunacak. Kariyerinin daha ileriye gitmesi için Galatasaray her zaman kendisine yardımcı olacak. Onlar Galatasaray'ın aslanları. Dolayısıyla bizim bünyemizden yetişmiş olması, Galatasaray'da olması ayrıca bize gurur veriyor. Allah yolunu açık etsin. Kendisine başarılar diliyorum, sözlerini kullandı. Bunlar ilgini çekebilir. Ona haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir sa saatte bu eylemde kanlardayız. <gülüyor> Günlük videosu da bugün eğlence parkında yaşananlar yaşanan çalık sesleri ortalığı inletti değerli izleyenler. Eğlence parkında salınacak salınacak faciası yaşanan o anlar e, saniye saniye kameralara yansıdı değerli izleyenler. UMMA'nın başkenti maskatta kurulan eğlence parkındaki salıncağın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Eğlence parkında salıncak faciası. O anlar saniye saniye kamerada. 1 Şubat 2023-16-14 son güncelleme. 1 Şubat 2023-16-14. Umman'ın başkenti Maskat'ta kurulan Eğlence Parkı'ndaki salıncağın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Takip et. Umman'ın başkenti Maskat'taki bir festival sırasında Umman Kongre ve Sergi Merkezi'nde kurulan Eğlence Parkı'ndaki salıncak devrildi. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA. Bunlar ilgini çekebilir. Dubai'de satılık villalar sizi şaşırtabilir arama reklamları. İHA. Haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu reklamlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yeni doğan bebeğin poşete koyup dördüncü katına aşağı değerli izleyenler. Acıması katının ilk sözleri bu kadar da olmaz dediniz. İstanbul Bahçeli'ye yaşayan yaşanan olay duyanların kanı dondurdu. Bir apartmanın aşa aşağısında poşet içinde yeni doğmuş bir bebek ölü bulunur. Bebeğin daha sonra dördüncü katına atıldığı tespit edildi. Bir evde çalışan Türkmenistan uyruklu bir kadın tarafından yapıldığı belirlenen korkunç olayda ilk ifadeye ulaşıldı. Şüpheli kadın hamile olduğunu bilmediğini belirterek bebek ölü doğdu ben de korktum bebeği poşete koyup aşağı bıraktım dedi. Suçlamaları kabul etmiyorum, ben öldürmedim deriz. Yeni dördüncü kattan aşağı atmıştı. İlk ifadesi ortaya çıktı, hamile olduğunu bilmiyordum. 1 Şubat 2023-1908 son güncelleme, 1 Şubat 2023-2027 İstanbul bahçeli evlerde yaşanan olay duyanların kanını dondurdu. Bir apartmanın aşağısında poşet içinde yeni doğmuş bir bebek ölü bulundu. Bebeğin daha sonra dördüncü kattan atıldığı tespit edildi. Bir evde çalışan Türkmenistan uyruklu bir kadın tarafından yapıldığı belirlenen korkunç olayda ilk ifadelere ulaşıldı. Şüpheli kadın, hamile olduğunu bilmediğini belirterek, bebek ölü doğdu, ben de korktum, bebeği poşete koyup aşağı bıraktım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben öldürmedim, dedi. Takip et. Bahçeli evlerde doğum yaptıktan sonra bebeği camdan atansa ve 22 ilk ifadesi ortaya çıktı. Zanlının hamile olduğunu bilmiyordum. Doğum yaptım, bebek ölü doğunca korkup poşete koyarak aşağı bıraktım, dedi öğrenildi. Görenlerin kanını dondurdu. dün saat 04.00 sıralarında Bahçeli Evler Merkez Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki binada meydana geldi. Binanın camından bahçeye atılan bir poşetin içinde bebek olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, yeni doğan bebeği camdan bahçeye atan kişinin Türkmenistan uyruklu sehbet ve olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ancak doğum yaptığı için hastaneye kaldırılan ve min olayın yaşandığı evde temizlikçi olarak çalıştığı doğum yaptıktan sonra bebeği bir poşete koyarak aşağı attığı tespit edildi. Ben öldürmedim. Hastanede tedavisi tamamlaman ve ifadesi için emniyete götürüldü. Zanlının ilk verdiği ifadesinde hamile olduğunu bilmiyordum. Birden ağrılarım başladı. Sonra doğum yaptım. Bebek ölü doğdu ben de korktum bebeği poşete koyup aşağı bıraktım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben öldürmedim dedi öğrenildi. Yabancı uyruklu kadın emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Burada ifadesi almak için tutuklanarak cezaya gönderildi. D.H. Ford'un çoğu Yeni doğan bebeğini poşet içinde dövdü anıttı. Ana haber spülterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. O sözleri olay oldu. Turbandilmen'den Okan Buruk'a eleştiri yapıldı. de eşdi. Şey alakalıydı. Son dakika haberine gördüğün 22 çalış, 6'nın bulunan yapılan Ümraniye Spor karşısında ilk yarıyı beraber tamamlarken Turbandilmen'in 45 dakikanın son düdüğü sonrası yaptığı değerlendirmeler gündem oldu. İşte Turbandilmen'in o sözleri. Ümraniye Spor karşısında ilk yarıyı iki, bir geride tamamlayan Galatasaray için Rıdvan Dilmen'den eleştiri. 1 Şubat 2023-21.05 son güncelleme. 1 Şubat 2023-21.05 Son dakika. Ligin 22. haftasında lider Galatasaray'ın son sırasında bulunan Ümraniyespor Spor karşısında ilk yarıyı bir geride tamamlarken Rıdvan Dilmen'in 45 dakikanın sonucu sonrası yaptığı değerlendirmeler gündem oldu. İşte Rıdvan Dilmen'in o sözleri. Takip et. Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar müthiş baskılı başladığı karşılaşmanın ilk yarısını iki, bir geride tamamlarken ligin son sırasında bulunan Ümraniyespor'a karşı alınan bu sonuç herkesi şaşırttı. Karşılaşmanın ilk yarısının tamamlanmasının ardından TV 8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Değişiklik yapmalı. Galatasaray Emre'nin tarafından çok fazla teklif geldi. İkinci yarı muhtemelen değişiklik yapacak ve yapmalı da. O taraftan gelen dört etkili çutu var da gibi. Bebeği bekleyeyim dersen. Galatasaray'ın tempolu oyununu bekliyorduk zaten. Öyle de başladı ama futbolda ayıp yoktur. Oyuncu değişikliğinin ayıbı olmaz. Bugün de Emre'nin kanadında üçüncü tehlik yedi. Oyuncu iyi gitmiyorsa çıkarırsın. Ve R'ye bekleyeyim dersen sıkıntı yaşarsın. Bunlar ilgini çekebilir. Ya birinci dünya savaşı hiç yaşanmamış olsaydı? Tevziyenler ana haber bürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Top direktten döndü ve net fırsat kaçtı değerli. İzleyenler, cam odaya kapandı. Herkes izleye, izleyebilecek değerli izleyenler. Bir ay boyunca hiç çıkmayacak. Üniversitesi müzede cam bir odaya kapandı. Bir ay boyunca hiç çıkmayacak. Siyaretçiler her detayı ince, izleyebilecek. Belçikalı yazar Saski de Kosterdiye'nin kitabını yazmak için bir ay boyunca hiç çıkmayacak. Çıkmamak üzere Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi'ndeki cam bir odaya kapandı. Müzeye gelen ziyaretçilerin kitabını yazarken yazarı izleyebileceği öğrenirken yazar yemek yeme ve uyuma gibi günlük ihtiyaçlarını cam odanın arkasındaki bölümde gid gid gid giderecek. Ancak yazar odada kaldığı süre boyunca kimseyle konuşamayacak. İşte detay. Ünlü isim müzede cam bir odaya kapandı. Bir ay boyunca hiç çıkmayacak. Ziyaretçiler her detayı izleyebilecek. 1 Şubat 2023-18.05 son güncelleme. 1 Şubat 2023-18.05 Belçikalı yazar Saskia De koster yeni kitabını yazmak için bir ay boyunca hiç çıkmamak üzere Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi'ndeki cam bir odaya kapandı. Müzeye gelen ziyaretçilerin kitabını yazarken yazarı izleyebileceği öğrenirken yazar yemek yeme ve uyuma gibi günlük ihtiyaçlarını cam odanın arkasındaki bölümde giderecek. Ancak yazar odada kaldığı süre boyunca kimseyle konuşmayacak. İşte detaylar. Takip et. Belçika'da yazar Saskia de Kostur'un yeni kitabını yazmak üzere bir müzede cam odaya kapanmadı gündem oldu. Ülkenin Anvırs kentindeki Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi'nde cam duvarlı, 12 metrekarelik odaya yerleşen yazar de Koster, burada bir ay boyunca yeni kitabını tamamlamak için çalışacak. Yazarın kitap yazma sürecini müzeye gelen herkesin izleyebileceği öğrenirken, bu süre zarfında yazar kimseyle konuşmayacak. İşte detaylar. Günlük ihtiyaçlarını cam odanın arkasındaki bölümde giderecek. Performansına yazar burada, adını veren de yemek yeme ve uyuma gibi günlük ihtiyaçlarını ise cam odanın arkasındaki bölümde giderecek. Ziyaretçiler yazarı izleyebilecek. Müzeyi gezen ziyaretçiler, kitabını yazarken yazarı izleyebilecek. Odada sadece bir bilgisayar, masa, sandalye ve yazarın her gün için yanına aldığı 28 kitap bulunacak. Kimseyle konuşmayacak. Dekostur, odada kaldığı süre boyunca telefon ve sosyal medya kullanmayacak, kimseyle konuşmayacak. En kötü ihtimalle deneyimlerim zenginleşecek. Performansı hakkında Belçika basınla konuşan decoster idealim, bir ayın sonunda tam bir aydınlanma ve bitmiş bir kitap. En kötü ihtimalle deneyimlerim zenginleşecek, dedi. Belçikalı yazar, küçüklüğümden beri münzeviler beni büyülemiştir. Bence hisleri ile mistisizm arasında ince bir çizgi var. Gerçeklikten bu şekilde kopmak insanı daha üst bir boyuta çıkarıyor ve insana zihninde özgürlük veriyor. Çocukken de evimizin bahçesinde kendi başıma oturup hayal dünyamın coşmasına izin verirdim diye konuştu. Görünmeyen emeği görünür kılmak. Decoaster ayrıca yazmayı gizli veya gizemli bir eylem olmaktan çıkarmak, görünmeyen emeği görünür kılmak istediğini söyledi. Anadolu Ajansı. Maaşını kesmekle tehdit etmiş. Telefonu açık da duş alırken izleyeyim seni. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yani bu haberimize birlikte tarikhaber.com'a haber bir ülkenin sonuna geldik. Daha fazla okumak haber okumak istiyorsunuz. Haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenilebilir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. Yakşamlar deriz soru çıkar.